Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı var derler. En büyük hatıra insanın gönlünde elbette. Ruhumuzdan akşedilmiş. Kelime-i tevhid diyorlar ya işin esası. Siyer-i Nebi'de dünya tarihine başlamıştık hatırlarsınız. Ardından baharat yolu. Şifa-i şerifle alemlere rahmet. Resul-i Kibriye ve vesselamın hayatının... Adımlarını takip etmiştik parça parça. Gün geldi gençlerle bir araya geldik. Gün geldi dertleştik. Hep bir arada hep beraber olmaya niyet ettik. Tarihin içinde adım adım yürümeye gayret ederken bugünün içindeki bütün gerçekleri yakalayabilmekti niyetimiz. Niyetlerle yola çıkan her adamın geçmesi gereken kapılardan adım adım beraberce geçmek zorunda olduğumuzu bilerek her seferinde de en azından bir şeyi yapmak gerektiğini düşünerek yani o kadim bilgiden kalan bize hepimize ama herkese vazife olan şeyi ifade etmeye gayret ederek yani nihayet cümleler toparlanıyor toparlanıyor bir yere geri veriyor çınar gibi olabilmek bir şeyler yapabilmek tohum olabilmek hani eski tasavvuf erbabının yenisiyle beraber ifade ettiği gibi Gerçekten toplumun içinde ve toplumla beraber hayatın tam merkezinde ama hayatın hengamesine kapılmadan bir şeyler yapabilmekti niyet. Onun için yola çıkıyoruz demiştik. Hatırlarsınız Tevhid Hoca'nın ilk dergi çalışmasında bir videoyla gelmişti bu söz ekranlara. Kimileri bu sokağa inmek lafını belki de bir şaka zannettiler ama şakası olmaz bu işin. Hep bir niyet vardı içimizde. O niyetle yola çıkan herkes elbette ki halisane bir yol, halisane bir yürüyüş gün oldu. Yolumuz Bursa'ya düşüverdi. Bursa'da dostlarımız yol vermedi bize. Kalacaksınız, burada olmalısınız, bir şeyler yapmalısınız dedi. Bizim de niyetimiz de vardı. Yapmak lazımdı. Vakit dar, ömür kısa. Hemen, hemencecik bir şeylere koyulmak lazım. Ee, nereden başlayacağız? O zaman Tevhid Ocağı kafe yapmanın vakti geldi denildi. Hakikat hiçbir şey kolay olmadı. Anlayacağız, anlatacağız, anlaşacağız. Sonra bütün mutfak, bütün ekip, gençler hep beraber dört koldan yürüyüş başladı. Adım adım, tek tek, günlerce. Yaklaşık bir, bir buçuk ay boyunca uzak kaldık sizlerden. Ama bu süre zarfında bayağı bir çalışmak gerekiyordu. Bayağı bir iş vardı. Tabiri caizse böyle her şeyin birbirine girdiği noktadan yola çıkıp hakikati anlayabilmek, yaşayabilmek için bir mücadele etmemiz lazımdı. O mücadeleyi verdik. Şimdi çarşı pazar gençlerin arasında inmeye fırsata Cenab-ı Hak nasib-i eyledi. Çok fazla işimiz kalmadı. Aşağı yukarı bir haftalık bir işimiz daha var. 8 Ekim tarihinde. Yani Rebülevel ayının o ilk günlerinde sizinle beraber yeni bir yolculuğa çıkıyoruz. Hani yollar hiç bitmez. Hep bir adım daha, bir adım daha atmak gerekir dedik ya. İşte onun için yoldayız şimdi. Ve 8 Ekim günü yine bu koridorlu yollardan, yine bu güzel Bursa'nın arayollarından yavaş yavaş yürüyerek geleceksiniz Tevhid Ocağı'na. Kahveler bizden. Çaylar bizden. Aşağı yukarı efendim internette bizden. Harikulade bir kütüphane ile beraber muhabbet de bizden olsun. Hakikat. Gençler artık bir araya geliversin. Hem okusun, hem cap canlı. Karşı karşıya muhabbet hasıl olsun. Oradan bir nur ilahi hasıl olsun, gönüllere vesile olsun dedik. Dedik de şimdiden sonraki iş yeni başlıyor. Aslında biz işin kolay kısmını bitirdik. Şimdi yolların kesiştiği yerde adım adım o kahvenin hatrına. Hatıra-i de bir araya gelmenin gereğini anlamaya, yaşamaya çalışacağız. Her bir yaşam aşamasında mutlak sevgili genç kardeşlerimizle bir arada olacağız. Üniversiteler, liseliler, ortaokullar hepsi buraya gelecekler. Bu sefer dünya meşgalesinden biraz kopuk, hayatla iç içe tam da merkezinde. Bir yandan bir şeyleri okuyacaklar, bir yandan programlarımıza katılacaklar. Eh artık öyle YouTube'dan yorum yazmaktan ziyade hakikat o yorumlarla beraber bizimle hayatın içinde paylaşmaya başlayacaklar. E, dertlerimiz olacak. Güleceğiz. Belki ağlayacağız. Ama bildiğimiz bir şey var. Ne yaparsak yapalım yine beraber yapacağız. Ve yaptığımız her şey bu saatten sonra belki bir başka ilde dur. Şimdi burada. Olmalı demenin vesile olacak. Efendim hakikat, vesileler saymakta bitmez. Hepsi Rabbul alemin işi. Ama bir başka hakikat, o varlığın içinde gerçek manada hizmet etmek. Her kişinin işi. Efendim, her kişinin muhabbeti. Hele ki konu Tevhid Hoca programları olunca bilirsiniz ki anlat, anlat bitmez. E, yolların bitmediği gibi. Şimdi yavaş yavaş geliyoruz mekanımıza doğru. Mekanımızın son işlemleri yapılmakta. Ekip deli gibi çalışmakta. 8 Ekim günü burada. Hep beraber. Bir cuma namazı sonrasında. inşallah büyüklerimizin de katılımıyla, dualarla. Bira Bismillah diyeceğiz. Başlayacağız. Önce öğrenmeye, önce yaşamaya... Sonra yaşadıklarımızla sokakta gerçekten bir şeyler yapmaya çalışıyor olacağız. Efendim, söz şimdilik buraya kadar. Biraz da yol tarifi gelmiş oldum sizlere. Bir kahve içersiniz artık bizim mekanımızda. Gerek kalmaz başka yerlere diyerek. Şimdilik buraya kadar diyelim. 8 Ekim, cuma namazından hemen sonra. Bekleriz, başlıyoruz.